Akrep burcu ekran başına. Evet, Plüton'dan haber var dermişim. Ne haberler ne haberler? Mayıs ayı Akrep burcu yorumuna hoş geldiniz. Başlıyoruz. Evet, değerli Akrepler, bir süredir özellikle akrep burçlarının yorumları oldukça beğeniliyor. Neden? Çünkü gerçekten çok detaylı bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve ayrıca bir aylık burç yorumu gerçekten bizim için de kolay olmuyor. Ama yine de beğendiğiniz için ve kanalımıza abone olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet değerli akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar ve daha çok yükselen burcu akrep olanları ilgilendiren bir burç yorumu değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Akrep Burcu'nun bu Mayıs ayındaki nelerle karşılaşabileceğine alakalı çok güzel bilgiler aktarmaya çalışacağım. İnşallah güzel bilgiler veririm sizlere. Malum çok uzun süredir çok çileler çeken Akrep Burçları bakalım bu sefer neler geliyor neler götürüyor bir bakalım. Mayıs ayına burcunuzda meydana gelecek olan bir ay tutulmasıyla başlıyoruz değerli akrepler ve 5 Mayıs'ta akrep burcunun 14 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması artık yılın son akrep tutulması olacağı için hayatınızda zorlandığınız önemli bir süreci artık kapatıyor ve o, o, kapatıyor olduğunuzu köklü değişimlerin de başladığını gösteriyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu doğum haritanızda 14 derecede gezegen var mı? Bu çok önemli. Orada gezegen varsa özellikle sabit burçlarda o zaman bu tutulma sizi tutabilir. Tabii bu tutulmanın etkileri 6 ay boyunca hissedilmeye devam etse de artık yavaş yavaş bazı meseleleri çözdünüz ya da çözüyorsunuz anlamına geliyor. 28 Ekim'den sonra önümüzdeki 9 yıl boyunca tutulmalar Akrep Boğa hattından çıkacağı için artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Özellikle 14 derece Akrep Boğa aslan kova'da gezegenleri olanlar için Aynı durum geçerli. Akrepler hayatınızla ilgili önemli konuları bitirip yeni bir düzen kurabilirsiniz. Evliliklerde ortaklıklarda aldığınız yeni kararlar hayatınıza daha fazla etkiler verebilir. Ve hayatınıza, hayatınızla alakalı bazı devrim niteliğinde bazı durumlar olabilir. Evet burada arkadaşlar 8 Mayıs'a kadar 8. evinizde ilerleyen Venüs 5. evinizdeki Neptünden kare aşağı alıyor. Ne demek hocam bu? Bu ne demek biliyor musun? Bu gafil avlanma demek. Sevgili akrep bak iyi dinle. Gafil avlanma. Peki hangi konuda gafil avlanırım hocam ben? Bir düşün bakalım sen hangi konuda gafil avlanırsın sen? Bu ne demek? Bu aşk demek. Aşkla alakalı romantik ilişkilerinde bazı zorlanmaları ve hayal kırıklıklarına dikkat etmelisin demek. Yani buradaki zorlanmadan kastımız kazıklanmak. Kazık yemek. Tamam mı? Kazıklanma. Seni seviyorum diyene, öyle her seni seviyorum diyene inanma. Yani şimdi diyeceğim, e, her gördüğün sakallıyı dedem sanma hesabı. Evet, aşka susamış da olsan, duyguların, düşüncelerin ve hislerin önemli de olsa, bazen bazı kişilerin doğru söyleyip söylemediğini şüpheyle de bakıyor olsan, yine de için bir eh dediğimi, Onun yalan olduğunu bile bile yiyebilirsin. İşte bu da Böyle bir durum olabilir. Aynı zamanda bu 8. ev eşle ilgili konular, paralar, nafakalar, şunlar bunlar bunlarla alakalı konuları da günlerime getireceği için riskli işleri, yatırımları mümkünse bu dönem ertelemenizde fayda var. Dolandırılma, kandırılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Çocuklarınızla aranızdaki ilişkiler hassasiyet kazanabilir. Kırıcı ve üzücü olmamaya özen gösterin borçlar ödemeler krediler gibi parasal konularda 8 Mayıs'a kadar dikkatli olmaya çalışın değerli arkadaşlar Çünkü buradaki bu 8 ev etkisinde kredi çekerken bile Hani bir kere sağlam düşünün riskli yatırımlar olabilir niye bileyim işte ben şuradan bu parayı çekeceğim de gideceğim de işte koyunlara yatıracağım oyununlere yatıracağım gibi düşünmeyin arkadaşlar ama koyunlara yatırabilirsiniz Niye Çünkü önümüz kurban Bayramı kurban olmamak için Ayaklarınızı sağlam basın. 8 Mayıs'ta Venüs yüceldiği Yengeç Burcu'na 9. evinde geçiyor. Bu ne demek? Yurt dışına gitme arzusu olan yükselen akrepler bu konuda oldukça şanslı bir döneme giriyor. Ya da uluslararası ticareti olan yükselen akreplerin şansı, bahtı biraz daha açılacak. Uzun zamandır yapmak istediğin uzak bir seyahat, ülkelerarası arası seyahat, Yurt dışı seyahati, bazılar için şeyler arası seyahat ve yabancılarla olan ilişkiler. Bu alanlarda ciddi anlamda fırsatlar gündemine gelebilir. Profesyonel olmak, uzmanlaşmak istediğin bir konu varsa da bu konuyla alakalı eğitim zamanı 8 Mayıs'ta senin için başlıyor. Bu çok önemli. Kendini geliştirmen senin bundan sonraki dönemin için çok önem arz ediyor sevgili Yükselen Akrep. 9 Mayıs'ta 7. evinde Güneş-Uranüs kavuşumu var. Ne demek bu? Beklenmeyeni bekle demek. Orada bir ışılama yapılacak. ışılama yapacak. ışılama yapacak. Bir şeyler olacak. Ne olacak? Beklenmeyen bir durum. Ne acaba? Belki evleneceksin. Belki boşanacaksın boşanmadıysan. Ki e, geçen senenin Temmuz-Ağustos aylarında bazı e, ilişkileri neticelenmeyenler var. Bunların bazıları... Barışabilir, ilişkisi düzelebilir, bazıları artık yeter, seninle hiçbir şekilde uğraşmak istemiyorum, derdinle de meşgul olmak istemiyorum deyip de tam anlamıyla da hayatından çıkartabilir. Eş, iş, ortak ve kariyerinizle alakalı ani parlamalar, beklenmeyen durumlar yaşanma ihtimali olan bir gün olabilir. Olaylara karşı bunun bilincinde hareket ederek yaklaşmak, duygusal tepkiler vermeden adım adım mantıklı ve makul ilerlemeye çalışırsanız, bu sizin hayatınızı önemli bir şekillendirme yapacaktır. Özellikle otoritelerle ve otoriteden kastımız yani ebeveyn figürleri ya da işte emir aldığınız işveren ya da iş arkadaşlarınız ya da evliğinizde eşinizde olan konularla burada artı eksi üç gün dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada e, hakikaten e, bu güneş-uranüs e, kavuşumunda e, çok enteresan bazı durumlar olabilir. 17 Mayıs'a geldiğimizde Jüpiter 7. evinize geçiyor, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Yaklaşık 1 yıl boyunca eş ve ortaklardan yana şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Bu çok önemli. Hayatınıza zengin bir eş adayı veya işlerinizi büyütüp geliştirecek yeni ortaklıklar girebilir. Yanlış duymadınız. Gerçekten bu artık Akreplerin bir dönüm noktası. Yabancı insanlardan ve kültürlerden destek alabilir, saygın eğitimli kültürlü kişilerle anlaşmalar imzalayabilirsiniz, imzalar atabilirsiniz. Hayatınıza yeni birilerinin girmesi için eski bağımlılıklarınızı ve alışkanlıklarınızı bırakabilmeniz lazım. Çünkü onları bırakamadığınız zaman hayatınızda yenilerine yer açılmıyor. Surahiler diyelim biz buna. Surahiye birazcık boşaltman lazım ki ne oluyor? Yenisine yer açılsın. E, dolayısıyla hocam işte benim hayatıma zengin hatun girmedi ya da benim hayatıma zengin koca girmedi deme. Sen önce kafandakini boşalt. önce oraya bir bak. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır demişler değil mi? Dolayısıyla size burada danışmanlık eden birlerinden avukat, doktor, astrolog gibi büyük faydalar görebilirsiniz. Ve sizler de eğer e, bu konularla alakalı danışmanlık almak isterseniz... Ne yapacaksınız? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 444 nolu Whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçip bilgi alabilirsiniz. Evet biz konumuza geri dönelim değerli arkadaşlar. Ve biz konumuzda yani bitmedi daha durum bakalım. Daha size neler anlatacağız? Neler? Maydanozlu köfteler. Değil mi? Evet devam edelim. Dedik ki. Arkadaşlar yabancı insanlar kültürler ve bu konularda kendiniz geliştirmeniz gerekiyor dedik ve size danışmanlık eden birlerinden bu konuda destek almanız sizin için çok iyi ve yerinde olacaktır. Boğaburcu yeni ay ile birlikte hareketli kazanmaya başlayabilir. İlk fırsatta kapıları aralanabilir ve yine 19 Mayıs'ta bu evdeki Merkür retrosunun bitmesiyle de sizin artık o gözünüzdeki bağ çözülecektir ve daha mantıklı ve daha İyi kararlar alabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü tam böyle ilerlerken önünüze çıkan aksilikler yolunuzdan kalkabilir. Ama Merkür halen 7. evinizde ilerleyeceği için 12 Haziran'a kadar zihniniz, düşünceleriniz, evlilik, eş, partner, ortaklı işlerinizde olmaya devam edebilir. Ama artık o Merkür Retrosu bitiminde bu konuyla alakalı kafanızdaki mevzu olmuş olacaktır. Ve artık geliştirdik. Herkesi kafanızda ve zihninizde doğru yere oturtup hayat yolunuza devam edebileceksinizdir. 21 Mayıs'a geldiğimizde değerli arkadaşlar güneş 8. evinize geçiyor. 8. ev ikizler burcu oluyor ve ikizler burcuna geçtiğinde tam bir aylık bu süreçte ise eşinizin finansal kaynaklarıyla alakalı gelişmeler meydana gelebilir. Fakat Mayıs ayı sonuna kadar 5. evinizdeki Satürn'den kare ala, kare alacak burası ve e, bu şekilde ilerleyeceği bir dönem özellikle riskli yatırımlarda borçlar, ödemeler, miras, vergi, nafaka gibi konularda zorlandığınız, sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Bu bir ay boyunca sağlığınıza her türlü dikkat etmeniz ve tehlikeli durumlara karşı zorunlu olmadan yapmak istediğiniz yani ameliyatlar da olabilir ve bunları da dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü burada bir takım riskler var risk almamanız gereken bir zaman dilimi olduğunu söylemek mümkün şimdi 21 Mayıs'ta aynı zamanda Mars'ta Aslan burcuna geçecek 10. evinizde ve dolayısıyla da işle alakalı konularda da sizi ciddi anlamda hırslandıracak Çünkü çoğu yükselen akrep işsizlik ve şeyle parayla alakalı problemler yaşıyordu Tam bazıları para kazanmaya başlamıştı ve tam böyle para kazanmaya başladığı bu dönemlerde işini sıkı tutmak isteyebilir ve aşkı bir kenara koyup da iş alanına yönelebilirsin ve bunu yapmakla çok iyi edersin. Ama hı, aşırı hırslanıyorum diye e, burada e, dengeyi bozarsan problemde yaşayabilirsin. Bu tarihle birlikte yaklaşık 2 ay boyunca yani 21 Mayıs'tan itibaren kariyer iş statü alanlarında ciddi anlamda hırslı mücadeleler yaşayabilirsin üstlerine otorite olan kişilerle yapacağın kavgalar çekişmeler Ben seni tanımıyorum sen kimsenin ulan gibi çatışmalar yaşayabilirsin bu tarz çatışmalara karşı dikkatli olmasın davranışlarınızı kontrol etmeyi bilmeli hırslı adımlar atmamalısınız yani buradaki davranışlarınızı kontrol etmekten kastım duygusal ani tepkiler düşünmeden duygularınızla hareket etmeyin sevgili akrepler Yanlış yaparsınız. Özellikle 21, 22, 23 Mayıs tarihlerinde Mars Aslan'da Pluto Kova karşılığını Jüpiter'de dahil olacağı için ne oluyor orada? Aile ve ebeveynlerle ilgili kariyer hayatı arasında bazı meseleler yaşayabilirsin. Ya işin ya ben diyebilir karın ya da sevgilin. Ya da buna benzer bir şeyler diyebilir. Ya da işte ailevi sorunlarla alakalı eee işte aile, ailenin ebeveynleriyle alakalı da problemler yaşanabilir. Ne demek hocam bu? İşte kayınpeder olur, kaynanan olur vs. olur? Bunlarla alakalı da ciddi bir e, problemler anlamına gelir burası. Bunlara da dikkat etmen de yarar var. Evlilik hayatına ilgili büyük patlaklar yaşayabilirsin. Ya da ayrılıklar da olabilir. O yüzden e, bu ay e, özellikle akrepler için kritik bir ay. Zaten e, bu ay burçlarının da e, pardon ay düğümlerinin de yakında zaten bir değişiklik yapacak biliyorsun. Ondan sonra bu zorlu alan e, sizlerden tabii ki gidiyor. Ama e, zaten geriye dönüp baktığınızda son 18 yılın sentezini yaşadınız ve artık bunlarla alakalı ciddi problemler bitti geriye geride kaldı. Herkesin yükselen derecesine göre şöyle bir durum söz konusu olabilir. Zamanla haritanın dip noktasını geçtiği için ve özellikle haritanızın akrep kısmından bir güney ay düğmüyor silsilesi sürekli olarak yediğiniz için bunlar zaman içerisinde arkadaşlar ne oluyor? Geçecek, geçecek, geçecek. Evet çok yaralar oldu, çok zorlananlar oldu biliyorum. Evet değerli akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar beni dinlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve aynı zamanda videoma beğen butonuna bastığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi astroarif.com web sitemiz. Burada anlattığım konuları belki çok iyi dinleyemediyseniz ya da okumakta isterseniz web siteme girip okuyabilirsiniz. Orada başka konularla alakalı bilgiler de var. Ve aynı zamanda arkadaşlar astroloji eğitimlerimiz var ve yeni bir astroloji eğitimine de başlayacağız. Bunlarla da alakalı bilgi almak isterseniz WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Hem astroloji eğitimleri hem de danışmanlık için şu an ekranda gördüğünüz 0543 20 444 nolu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere. <gülüyor>